Bulgur gayladırlar Aman bulgur gayladırlar <Gülüyor> Serinde yayladırlar Aman serinde yayladırlar Al canı yola çık Yavrum al bohcanı yola çık Hüdayda da anlar hanım hüdayda Beş altın yedim anam bir ayda Git gide gelmiyor ne fayda Başını yedi anam bu sen Pencereden bakıyor, roman almış okuyor Pencereden bakıyor, roman almış okuyor Kâkülüne gül takmış, sallandıkça kokuyor Al yarim bu da sana, al yarim bu da sana İçtiğim su da sana, canım darılma bana bu canım Hayran sana al yarim bu da sana hiç su da sana canım darılma bana bu canım hayran sana